biraz felsefi bir soru olacak. Hayatın bir amacı olduğuna inanıyor musunuz? Varsa sizin için hayır, amaç hayır, nedir? Hayır, hayır, yok. yok. Ama hocam az önce Russell dediniz. Russell'ın kitabında ben de bir ara o nihilizme düşmüştüm. Mutlu Olma Sanatı'nda da bununla karşı bir kitap yazmış ve çok mantıklıydı. Şimdi bizi e, hayatın amacı yok deyip nihilizme sürüklemeyin hocam. Yok hayır, kusura bakma hayır. Yalnız, hayata sen bir amaç yükleyebilirsin. Sizin hayatınızın bir amacı diyeyim o zaman. Abi, ha benim hayatımın tabi amacı var ya, bu gezegeni evet. anlamaya çalışıyorum. Değil mi? Jeoloji yani bu taş gezegenler nasıl oldu, kainat nasıl davranıyor? Bunları anlamaya çalışıyorum. Niye Olması bunları olur? anlamaya çalışıyorsun ben... hocam? Bazı insanlarda dönerek mekiyim, günü kurtarayım. Yani niye bu? Mesela ben sizden sevdiğim şey şu. ailenizin durumu iyi olduğu halde, bilim yapıyorsanız gerçekten bu insan istiyordur dedim, mantıken yani. Çünkü mesela benim şu an durumum yok, bu yüzden doktora da başlamıyorum. Param olsa direkt doktor yaparım. Niye? Para benim için önemli değil. Bazı insanlar var hocam parası olduğu için, mesela Kayseri'de okumuştum hocam, orada şey derler, ne kadar kötü bir durum düşünün, aklı olmayan salak insanları biz işi hayatına hazırlamayız, okula göndeririz, zekileri iş hayatına hazırlarız. Mesela genelde fabrikanın başına eğitiyorlar vesaire ama siz bu yolu seçmişseniz, benim anladım, işte insanlar hani herkes diyor, her insan eşittir vesaire. Siz bunları merak ederken, ne kadar kötü insan sadece, baba, oradan yok bunu demiyorum, savunduğumdan değil. öyle sizin böyle olmazın sebebi aileniz mi, genetiniz mi, kişisel mi, çevre mi hocam? Tesadüfler hayatım. Genetik tesadüf. rol oynamıştır. Dedemin arkadaşları rol oynamıştır. Güydüğünüz eğer kader. rol oynamıştır. Yani ben ıı, Işık Lisesi'ne gittim. İşte Nuriye Güney ile Ziya Efe. Hocalarım evet. olmasaydı aynı şey olur muydu? Kim bilir? Ben Yozgat'ta yaşıyor olsaydım ben de böyle olmayacaktım. Yani coğrafyada o zaman kader bir nevi diyebiliriz. Kardeşim tesadüf kader. Tesadüf. Tamam, tesadüf. Kimse önceden bir şey kar kararlaştırmıyor. Sen karşına çıkan fırsatları ne kadar değerlendiriyorsun? Ya benim neslimde bizim aile ki zengin aile değil mi? Üniversite bitirmiş tek adam benim be. Bak ne kadar ilginç. Hmm. Zengin ama üniversite bitirmemiş insanlar abi. Ciddi bir şey yapan yok. Merak da etmiyorlar değil mi hocam <gülüyor> yani? Arkadaş parti, diskotekler, bilmem ne falan. Benim alem dedi nadir okuyan insanlardan. Kimse merak etmiyor. Herkes para kazanıyor. Demek ki biraz kişisel ilgi de çok önemli yani bu okay. kesin. Nasıl ya? Ama işte stimülasyon çok önemli etrafında. Seni stimüle edecek, yani dürtecek bir şeyler olmalı. Benim dedemin arkadaşları vardı öyle. Bey var, tarihçi. Halit Siyah Konural. Türkiye'ye plastik cerrahi getiren adam. Buna benzer arkadaşları vardı, şahı, koca, topçu değil mi? MIT'de okumuş. Kazım Ergin Hoca'nın ilk de bizim sınıf arkadaşı. E ben bu adamlarla tanıştım. Küçücük yaşımda. O bir tesadüf ve sizin için kapı açan bir şey evet. oldu muhtemelen. Obi. Yani hocam. model olarak aldığı insanlar, hocanın şey, bu arada <gülüyor> girdim ama, model <gülüyor> olarak aldığı insanlar önemli. Hep şey vardır hocam işte, doğamı yetiştirme mi, nature mı, nurture mı işte. Hep o vardır. Yani Sizde tabii ki nature tarafı biraz zayıf diyorsunuz çünkü ailede diğerlerinde yok diyorsunuz ama hani ama dakika, öyle veya ne? böyle yani ama. Yani benim IQ durumumu ha, tabii mesela. ki bilmiyorum ama belli ki ötekilerin hepsinden daha zekiyim ben. Ama IQ'nün evet, çok, doğuştan çok kısmı, ama Evet doğuştan gelen kısmı ama çevre etkisi işte. Yani mesela çevrenizde ne bileyim işte bu jeologlar böyle öğretmenleriniz değil de. Yine böyle tutkuyla bağlanacaksınız. Ne bileyim mesela sanatla, kötü iyi olarak demiyorum. Güzel bir alternatif. Çevrenizde acayip böyle sanatla yoğrulmuş bir çevre olsaydı ve siz ona şey yapsaydınız belki de bugün bir e, sanatçı olacaktınız. Ya da pilotluk Olabilir. çok ağır bassaydı bugün belki hiç Celal Şengör'dü bir yolcu yani Türk Hava Yolları kaptanı oturuyordu mesela hani burada olacağımıza. Yani ya da işte askeri ben pilot. Kaptana girmezsem general olurdum. <gülüyor> Bence kesinlikle evet. olurdu. Yani hocada de... o, o tip var evet. Yani General... sivil, sivil havacılık. Uçmayı çok seviyorum ama. Beni esas tabi cezbeden askeri havacılık. Hı. Hocam niye bir uçak almıyorsunuz ya? Ya da kira alamıyorsunuz. Kendi uçağınızla gezin edin. PPL ile falan. Senin seni uçmak... terk eden kız arkadaşın oldu mu Cevdet? Oldu hocam oh. ne yazık ki. <gülüyor> Benim havacılıkla olan ilişkim aynı öyle. Oo, o abina ayda O kız Baş bak istemiyorum. Vaaav. Wow. Çok iyi Şimdi buna bir şey diye miyiz abi? O şeyde şey. Burak Asuman derler biliyor musun? Yani gökyüzü için Asuman derler. Mesela şeyde vardı bu Andaluk Kartalları filminde vardı. Oradan öğrendim ben de. Kasırgaların yani askeriyede... kadın olması gibi bak. O da çok ilginç gelmişti. Yani kadın o gökyüzü ve uçabilmek hocam. bir kadın olarak... E, tabii asker askerlerin ekseriye... E, erkekler olması, o da tabi etkendir, o kültürü yani oluşmasında. Işte, yani, ama hocanın dediği metafor ilginç. Burak, soru çok sordular. Ünlem soruyla ben onları çok şey yapmak istedim, en azından Belki biraz alalım bir 5 tane, özel, tane falan. Lazım. Sedat ha. Canlı bize bu yayını sağlayan, 13 dükkanı sağol. Bir şey hocam, Mars Fransızca, Merih Arapça, Türkçe olmadıktan sonra ne çok fark eder mi hocam demiş, sevgilerini de iletmiş bir yandan size. Abi şu fark ediyor, gelenekten bahsettik ya. Hmm. Hmm. Bir yerde karar verelim sahneye çıkmak mı, sahne almak mı abi? Hmm. Aynı şey. Evet. Yani değil mi? yıllardır Merih gelmiş. Şimdi biz Fransçadan, Almanca'dan İngilizceden aldık. E, ileride mesela Ruslar Vener'a derler Venüs'e. E, yani Rus kültürü hmm. Türkiye'de... Mesela Kovmonot ve Astronot... Mesela Vener'a mı hocam? Ha? Anladım kozmonot ve astronot olayı var ya hocam Ruslar asla sondur astronaut demiyor. Evet. Yani belli bir süreklilik ve dura yırlık mevzu Onun için Evet.